25x kare, eksi 30x artı 9 işlemini çarpanlarına ayırın. Öncelikle baş katsayımız 1 değil. Bu sayıların ortak bölenleri yok gibi görünüyor. 25 ve 35'e tam bölünüyor ama 9 bölünmüyor. Bunu gruplayarak çarpanlarına ayırabiliriz. Ama biraz dikkatli bakarsak ilginç bir şey göreceğiz. 25 bir tam kare ve 25x kare de yine bir tam kare. 5x'in karesi. Ayrıca 9'da bir tam kare, 3'ün ya da eksi 3'ün karesi olabilir. 25x kare de eksi 5'in karesi olabilir tabii. Bu ifade belki bir tam kare çıkabilir. Şimdi düşünelim. İki terimli bir denklemin karesini aldığımızda ne olur? Özellikle de x'in katsayısı 1 değilse. ax artı b'nin karesini açtığımızda ortaya çıkacak 3 terimli denklem bakalım nasıl olacak? Bu ifade ax artı b ile ax artı b'nin çarpımına eşit a x çarpı ax, yani a kare x kare. Artı a x çarpı b yani abx, x artı b çarpı ax ve bu da a b x'e eşit. artı b çarpı b yani b kare. İki terimli bir denklemin karesinin nasıl alındığını gördük. Şimdi sorumuzu tekrar yazalım. 25x kare eksi, 30x artı 9. Bu bir tam kare. Bu da demek oluyor ki, a'nın karesi buradaki 25'e eşit. b kare olan kısımda 9'a eşit. Yani a artı ya da eksi 5 olabilir, b de artı ya da eksi 3 olmalı. Bakalım bunlar ortadaki terimi karşılayacak mı? 2ab eksi 30'a eşit olmalı. Her iki tarafı da 2'ye bölersek, a çarpı b, eşittir eksi 15 olacak. Sonuç negatif bir ifade olduğu için çarpanlardan birinin eksi diğerinin de artı olması gerekiyor. Şansımıza 3 çarpı 5 eşittir 15 oldu. Çarpanlardan birine eksi diğerini de artı olarak alırsak çarpımlara eksi 15 e eşit olacak. Bu durumda a'ya 5 diyebiliriz, b'ye de eksi 3 diyebiliriz ya da a'ya eksi 5, b'ye 3 diyebiliriz. Bunu çarpanlarına ayırırsak ikisi de olur. Bir tanesi için deneyelim. a eşittir 5 ve b eşittir eksi 3. 5x eksi 3'ün karesi. İşaretler değişebilir. a eksi 5 b de 3 olabilir. İfademiz eksi 5x artı 3'ün karesi de olabilir. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırmayı iki yolla da yapabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki bulduğumuz iki denklemde karesi nasıl oluyor da aynı ifadeye eşit oluyor? Eksi 5x artı 3'ün ortak çarpanı eksi 1. Yani bu, eksi 1 çarpı 5 eksi eksi 3 demek. Bunun tamamının karesini aldığımızda da, 5 eksi eksi 3'ün karesi ve eksi 1'in karesinin çarpımına eşit olacak. Eksi 1'in karesi de 1'e eşit. Bu yüzden biraz önce bulduğumuz iki ifade birbirine eşit olacak. Cevabımız her ikisi de olabilir.